Az önce aynı butonla, az önce aynı butonla çalıştırıp durdurma devresini çözmüştük. Devre üstünde biraz düşünmenizi gerektiren bir devre. Ne olur ne olmaz bir sonraki çevrimde durum değişiyor, değişmiyor. Biraz daha üstünde fazla düşünmenizi gerektiren bir devreydi. Ama güzel de oldu çünkü ee, şartlar değişmeden, işte butondan elinizi çekmeden, mayasını arttırıcı sensörden parça değişmeden, parça geçmeden, parça, geçmeden, parça kalkmadan. Bir sonraki çevirinde bazı değişimler olabilir. O değişimleri görmeniz açısından devrem iyiydi. Devremizi de en kesin mahalli çizeceğim. Yani darbe şartları dediğimiz veya PR şartları darbe şartları dediğimiz devrem. Butonumuz <gülüyor> neydi? Bu 00 Buraya P kontağını koyuyorum. Q0.0'ı çalıştıracak. 0.0 normalde kapasitesi, normalde açığı setleyecek Merkel 0.0'ı ve setleyecek Merkel 0.0'ı birer bir şu yere merkez 0.0'la Q 0.0'ı çalışmayı koyacağız. Bakın şimdi devreye anlatıyorum. Input ilk önce Q 0.0'ın 0 olduğunu düşünün. İlk başta input bastım mı Basınç basınçlı bir çevrim çıkış verdi mi? Verdi. Bir çevrim çıkış verdiği zaman merkezi setledi mi? Yani. Setlemedi. Merkez setlendi mi? Setlendi. Aşağı iniyorum. Input burası açık mı? Evet. Şey, güzel gördüm. Q0.0 burası açık mı? Açık. Reset yaptı mı? Yapmadı. Set oldu mu? Oldu. Set olunca burayı kapadı mı? Kapadı. Q0.0 1 oldu mu? Oldu. 1 olduğu zaman burada kontakları konum değiştirir mi? Yerişler ama P olduğu için bir sonraki çevrim buradaki kontakların konumları değse dahi P bunu çıkışlara ilettirmez. Anlaşıldı mı? Tekrar anlatıyorum bastım. Merkel setledi. Merkel burayı kapadı. güç çalıştı. Bir sonraki çevrime döndüm. Elim hala butonda kapalı mı? Kapalı. Burası açıldı. Burası kapandı mı? Kapandı. Eğer burada P olmasaydı reset basacaktı. Ama şu anda reset basamıyor. Niye? Bir önceki çevrimde pe çıkış verme ve bitti. Elimi çektiğim zaman da ne olacak? Butonlar. Elimi çektiğim zaman da neye olmadığına göre herhangi değişiklik olmayacak. Yani. Elimi çektiğimde hala merkez 0.0 setli. Burayı kapatıp 0.0 çalışıyor. İkinci kez bastığımda ne olacak? İkinci kez bastığımda, ikinci kez bastığımda, burası ne oldu en son? Açıldı. Burası ne oldu en son? Kapandı ve bir çevre açık olduğu için set basamadı İndi aşağıya kapalı gördü mü? gördü kapalı gördüğü için merkez 0.0'a reset bastı mı? bastı merkez 0.0 .0, 0 oldu mu? buraya açtı mı? söndü elimi çektim yine aynı bir sonraki çevrim en son sönük müydü? bir sonraki çevrim bir daha bastı bir sonraki çevrim bir daha bastı mı bu kapadım burayı yani eski haline geldim çünkü ne? en son ben bunu ne bıraktım? sıfır bıraktım sömük bıraktım. Bir sonraki çevirin burası normalde kapalı olduğu için çıkış verdi mi? Merkeli set dedi. İndi aşağıya ve set basamadı. Geldi bunu kapadığı için yandı. Bir sonraki çevirime geldiğinizde yine pek şu kontakların konumları değilse dahi Merkeli set ve reset durumunu bozmuyor. Anlaşıldı mı? Bakın bu devre daha basit. Deve mantığı anlayabildiniz mi bilmiyorum ama bu devre diğerinden daha basit. Ee, ama şu, ilk etapta hani elimizi çektiğimiz zaman negatif kontak falan kullandık ya negatif ve pozitif kontak e, kullanılması açısından bir çözüm hani biraz daha beyin gimnasını yapmanın açısından iyi ama devletin en pratik hali bu. Tamam, sorusu olan var mı? Az önce çözmüş olduğumuz devreyi şimdi set üstünde görelim. Input 0.0'a her basışımda Q0.0 konum değiştiriyor.